Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz bugünkü tarifim tavuklu bu kebabı yapımı oldukça kolay ve lezzetli bu ana yemeği mutlaka deneyin ben yanına bir çorba bir de salatayla e, hiç pilav falan yapmadan Yemeğim, akşam yemeğimi çıkarmış oldum sizlere de tavsiye ediyorum zaten denedikten sonra bana hak vereceksiniz hemen tarifin yapım aşamalarına geçelim Ben büyük bir tane tavuk göğsü kullandım ortalama 600 700 gram kadar onları böyle küp küp e, olacak şekilde doğrudum çok iri değil küçük doğruyoruz yani normal bir kuş başında e, ikiye üçe böldüğünüzü düşünebilirsiniz zaten e, gördüğünüz gibi doğrarken de sizlere gösteriyorum ayrıntılı belki ilk defa yapanlar vardır diye doğrama kesme aşamalarını da göstermeye çalışıyorum İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. tavukların hepsini doğrayıp bitirdikten sonra şöyle bir servis tabağına yani bir kaseye tabağı alıyorum o kenarda beklerken hemen patates ve havucu doğrayacağım ilk önce patatesle başlıyorum iki tane orta boydan biraz daha büyük patatesin kabuklarını soydum güzelce yıkadım patatesleri de tavuklar gibi aynı şekilde çok büyük büyük değil küp küp ama küçük küp küp olacak şekilde doğruyoruz bu tarifin en büyük özelliklerinden bir tanesi de çok eri değil küçük küçük doğranması Arkadaşlar o yüzden bu aşamaya lütfen dikkat edin patatesleri de aynı şekilde hızlı bir şekilde doğrayıp bitiriyorum patateslerden sonra da üç tane orta boy havucu aynı şekilde küp küp olacak şekilde doğruyorum benim havuçların birazcık küçük olduğu için böyle dörde değil ikiye, bir, ikiye bölerek doğradım ama eğer havuçlarınız büyükse iki tane de kullanabilirsiniz ve daha böyle küçük doğrayabilirsiniz havuçları da doğradıktan sonra uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum ben böyle birazcık kızartma tavası tarzında bir tencere kullandım tavukları ilk önce Tencereye alıyorum, suyunu salıp çekene kadar pişiriyorum. Böyle ara ara gidip gelip karıştırdım. Kapağını da hiç kapatmanıza gerek yok. Suyunu çekmeye başlayınca hemen içerisine yarım çay bardağı ben zeytinyağı kullandım ama aynı şekilde sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yağla da birlikte şöyle bir iki karıştırıp hafif kavuruyorum. Hemen ardından içerisine doğradığım bir adet büyüklerinden kuru soğanı ilave ediyorum. Onu da aynı şekilde küp küp yemeklik olacak şekilde doğradım soğanlar da birazcık şöyle kavurduktan sonra hemen içerisine bir tane kırmızı biber iki tane de yeşil biberi doğrayıp içine katıyorum biber ve soğanlarla birlikte tavuğu şöyle bir sot ediyorum güzelce hemen ardından bir adet büyüklerinden domatesin kabuklarını soydum onları da yemeklik olacak şekilde küp küp doğradım onu da ilave edip hafif şöyle Domatesle birlikte de kavuruyorum. Bir tatlı kaşığı çok doldurmadan şöyle salça domates salçası ilave ediyorum. Böyle çok aşırı yoğun bir salça tadı olmasın. Ben domates salçası kullandım. Biber de kullanabilirsiniz hiç fark etmez. Salçayı da güzelce dağıtıp şöyle bir kavurayım. İçerisine taneli kalmasın. Hemen ardından içerisine... Doğradığım patates ve havucu ilave ediyorum. Bir su bardağı da evimizde klasik bardaklarla da e, ben konserve bezelye kullandım ya da taze bezelye de kullanabilirsiniz ama öncesinde birazcık haşlamanızı tavsiye ediyorum. Onu da kattıktan sonra bir süre daha şöyle bir soteliyorum mutlaka soteleyin öncesinde birazcık pişsin ki daha sonra fırına girdiği zaman çok fazla pişmeyecek sadece üzeri kızarana kadar fırında tutacağız hemen ardından bir tatlı kaşığı karabiber kırmızı toz biber ve tuz ilave ediyorum baharat olarak sadece bunları katmanız yeterli çok aşırı baharatlı olmuyor biraz daha fazla pişirmek için içerisinde bir su bardağı suyu ilave edip birazcık daha pişireceğim ki fırında. Ee, uzun süre kalmayacağı için çiğ kalmasın özellikle patates ve havuç ee, patates çabuk pişer ama havucun pişmesi biraz zaman alabilir kabağını kapa e, kapağını kapatıyorum piştikten sonra e, birazcık böyle hafif solumsu bırakabilirsiniz Şu şekilde gördüğünüz gibi böyle çok aşırı suyu çekmesine gerek yok hemen yemeği kenara alıp beşamel sosunu hazırlamaya başlayayım 2 yemek kaşığı böyle çok aşırı doldurmadan tereyağını tenceremin içine alıyorum tereyağını güzelce bir eritin. Eriyen tereyağının içerisine 3 yemek kaşığı kadar böyle çok aşırı doldurmadan un ilave ediyorum. Bunun da böyle kokusu çıkana kadar hafif bir kavurayım mutlaka böyle kokusu çıkana kadar kavurun çiğ bir un tadı gelmesin kavrulduktan sonra onun üzerine toplamda tam üç buçuk su bardağı süt ilave ediyorum üç buçuk su bardağı süt gayet iyi geliyor çok aşırı beşamel hemen soslu ben koyu hazırlamıyorum Çünkü fırına girdiğinde de zaten koyulaşıyor karıştırarak pişiriyorum kıvamı aldıktan sonra İçerisine birazcık tuz ilave ediyorum birazcık da e, karabiber ilave edip ocaktan alıyorum kaynamaya başlayınca bir 10-15 saniye kaynatmanız yeterli ocaktan alabilirsiniz hemen ardından ben böyle bir kare, e, dikdörtgen bir borcama yaptım ama tepsiye de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. 24'e 34 boyutlarında borcamı bir kaşıkla şöyle güzelce yayıyorum. Altına yağ falan sürmedim. Direkt yemeğe döküyorum. Beşamel sosunu da şöyle yayarak döküyorum. Direkt ortaya dökerseniz bu sefer hepsi birbirine karışır. Bu şekilde dökmeniz tavsiye ederim. Daha sizin için de kolay olacaktır. Döktükten sonra dibini de güzelce sıyırıyorum hiç dibinde falan bırakmıyoruz şöyle spatula ile yayıyoruz hemen o arada ben seval mutfakta iki kanalımdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar beni de oradan da takip alabilirsiniz hemen videonun sonuna ve üstüne bağlantıyı ekleyeceğim orada da kolay güzel tariflerim var e haftada üç günde olsa oradan da paylaşım yapıyorum abone olmayı unutmayın Beşemel sosunu döküp yaydıktan sonra üzerine 200 gram kadar kaşar peynirini rendeledim. Her yerine gelecek şekilde güzelce yayıyorum. Böyle kaşarı ne kadar bol olursa hem üzeri daha hoş görünecektir hem de böyle güzel bir görüntüsü olacaktır. Ben 200 gram kadar rendeledim. Daha azaltıp çoğaltmak da tamamen size kalmış. Hemen ardından 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar ortalama 20 dakika pişiriyorum pişen yemeği artık servise getirebilirim görüntüsü müthiş değil mi Arkadaşlar İnanın ki tadı da aynı şekilde harika oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. zaten denedikten sonra bana hak vereceksiniz artık siz videonun sonunu izlerken ben de sizlere veda edeyim ee, Seval alt mutfakta Instagram hesabından da beni takip alabilirsiniz. Oradan da günlük aileme pişirdiğim yemeklerimi, kızımla geçen günlük hayatımı paylaşıyorum. Oradan da abone olmayı unutmayın. Birden 10'a kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı her zaman söylediğim gibi bekliyorum arkadaşlar. Eğer ki kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Elimden geldiğince sizlere böyle sürekli ana yemekler paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü biz ev hanımları için her gün yapacağım derdi gerçekten çok zor. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.